Javascript de algorantta blok zincir yaparken e, destekçi e, sağlayıcı bazı e, REST API, API sağlayıcılar yani blok zincirle bağlantı kurucu bazı e, API servislerinden faydalanıyoruz. Biz developer.purstek.io sayfasından faydalanacağız ve bir, bu ile biz blok zincirimize irtibat sağlayacağız. İlk kez hesap kuranlar için register for free kısmından isim, son isim, e-mail ve şifre bilgisi girilerek iagridip ve e posta doğrulaması yaparak e, Login sayfasına geçebiliriz. Ben şu an bir hesabım var ve buradan ben kendi mail bilgilerimle buraya bağlantı yapıyorum. Şimdi burada bizim bir tane bize e bağlantı kurmak için şu şekilde gelen bir API key verecek hemen açılışta, dashboard'tan. Şu an benim API keyimi şurada verdi, hemen ben bunu alıyorum şurada hızlı bir şekilde. Ve daha sonra koduma geri dönüyorum. Biz e şöyle burada bakın API keyini ben şöyle geliyorum. Şuraya da büyütebiliriz. Şöyle bunun içerisine yapıştırıyorum. Şimdi bu .mv içerisinde bu şekilde duruyor sonra geliyoruz buraya şu an biz bunu da ayarladık packet.js'i de ayarladık index.js'i de ayarladık şimdi biz index.js içerisinde biz ana şurada npm start dediğimizde şöyle npm start dediğimizde doğrudan index.js'i zaten çağıracağını onu öğrenmiştik şimdi biz şu an kodumuz boş şimdi burada bazı kütüphaneleri biz indireceğiz ve bazı kütüphanelerle işlem yapacağız şimdi öncelikle şöyle ben bir notlarımada bakıyorum ben şimdi ben index.js sayfamda bir kere algo rantın yüklemem lazım bunun için const deyip değişken tanımlaması yapıyorum ve ismi algo sdk ismini vererek eşittir diyorum ve bunun içerisine require yani kütüphaneyi çağırmak için buraya ben algo sdk'yi alıyorum algo sdk şimdi biz algo kütüphanesini kütüphanesi buraya aldık Şimdi ben bir tane kullanıcı hesabı açacağım ve bu yani Algonaut blok zincirinde o hesap üzerinden ben birçok işlem yapacağım. Yani hesabın bilgisini alacağım, balansını yerleşeceğim. Sırayla gideceğiz. Şimdi burada dursun ben yeni bir tane şöyle sağ tıklayıp buraya yeni bir tane dosya oluşturuyorum ve bunun üstünde de adres.cs ismini veriyorum. Bakın adres bilgisayla alakalı işlemler burada tutacağım. Ve bunun için yine indeksteki şu kütüphane alma gibi bunu alıyorum ben. Şöyle kopyalıyorum ben const.algo.sq deyip algorantın kütüphanesini ben buraya alıyorum ve burada yeni bir tane metod oluşturuyorum ne diyorum create e, adres diyelim mesela şöyle küçük yazalım şöyle create adres diyorum ve bu şöyle arrow function dediğimiz şu şekilde bir fonksiyon oluşturma sağlıyorum bakın ben şu şekilde bir fonksiyon oluşturdum. herhangi bir parametre almayan bir fonksiyon oluşturuyorum Şimdi ben burada kullanıcı oturma açacağımdan dolayı şöyle let diye bir değişken tanımlaması yapın. let account eşittir şimdi yukarıda algolantin kütüphanesi demiştik algo stk'in içerisinden bakın generate account metodunu çağırıyorum şu şekilde ve bunu bu şekilde tanımladık Account'a duruyor ve log ile console.log şöyle uzun uzun yazabiliriz console.log deyip ve account'un bilgisini görebiliriz tabi şurada bir de açıklayıcı bilgi yazalım şöyle ve şuraya gelip ne diyorum ki account adres şöyle açıklama deyip ve burada account'un bakın birçok bilgisini görebiliriz hatta böyle bir dursun daha sonra adresine de erişebiliriz ve daha sonra bir de bunun account'un bir, bir tane cennet account istiyorsanız herhangi bir hesap açtı yani öyle söyleyeyim ben sizlere şimdi daha sonra projemizi daha güzelleştireceğiz ve burada ben yine led bunun bir de mnemonic dediğimiz özel şifresi var. Mnemonic ben böyle ifade ediyorum eşittir diyorum. Ne diyorum? Bakın algo skey. Nokta, nokta secret key to mnemonic şöyle to şöyle bunu mnemonic doğru yazmaya çalışıyorum. Dur mnemonic deyip ve bunun account'un içerisinden nokta secret key'ini alıyorum Bakın. Yani biz oluşturmuş hesabın e, secretine e, erişeceğiz ve daha sonra bunu da burada noktalıyoruz. Koyabilirsiniz, koymayabilirsiniz Java script tablomu çalışıyor. Yine konsol log ile bu monomik yani şurada hatta account da yazalım. Şimdi bu otomatik yazma nereden geliyor diyeceksiniz. Tabnine diye de bir e, pretier şey tabnine var. Bunu şuradan gelip extensionlardan şuraya tabnine. Derseniz otomatik yapay zeka ile bu tablayınla e, bazı kelimeler otomatik getirebilir her zaman tutturamıyor ama kolaylık Onu da ben söyleyeyim tekrardan geri gelelim ekran burada mnemonik de alıyoruz şimdi bu şekilde yaptık ve burada modülümüzdeki işlemler an aslında şu anki videomuzda yaptığımız şey yeni bir tane hesap açma ve bunun mnemonik getirmek alakalı bir şey şöyle gelelim buraya ve burada modül export'tan create adresi ben burada yazıyorum bunu kaydettim şimdi bakın bu adres adres.js'in içerisinde şimdi ben index.js'de ben bunu çağırmak istiyorum ve bunu şöyle noktalı bilgi de istesiniz koyarsanız koymazsanız ben burada const deyip burada create adres demiştik create adres eşittir yine require gösterip şöylesin, aynı şeyin içerisindeki adres aslında şurayı nokta şöyle açıp Bakın adres CS geldi. Adresi getir diyorum ben ve daha sonra buraya şöyle kredi adresi metodunu çağır diyorum arkadaşlar. Şimdi biz burada şöyle buna kaydediyim ben. Artık index CS içerisinde başka sayfadaki adresi getirecek ve adresin içerisinde de alda SDK kütüphanesini kullanarak generate accountla bir hesap oluşturacak ve bunun account bilgisini kullanıcıyla paylaşacak bilgilerini daha sonra da minimum paylaşacak. Ben burada gelip şuraya clear diyeyim ve burada bakın not start komutunu çağırdığımda şöyle hemen bakalım ne bulunamadı ee, şöyle Pardon not değil npm start komutunu çağırıyorum şöyle geleyim npm start komutunu çağırdığımda Evet iki nokta koymuşum çok güzel hemen hatalarımı buluyor Şurayı düzeltiyorum hata yönetimi Şurada yine clear diyeyim Şurada hemen npm start diyeyim ve geldi. Bakın buradan secret key bilgisini getirdi. Monomoney'i getirdi. Birçok bilgiyi burada getirdi. Ee, bu şekilde. ben Hatta benim şu an cüzdanımdaki şu adresimi şunu aldı. Ee, bu şekilde geldi. Hatta monomoney'teki özel kelimeler de getirdi. Yani bu kelimeler aslında birileriyle paylaştınız mı şu hesaba erişmiş oluyorsunuz. Onu da söyleyeyim ben size. Ve secret key de şurada e account monomoney kısmında da geliyor. Şimdi birçok bilgi geldiği için ben şurada account nokta bakın addr şöyle addr'i ben böyle yapsam ve burada yine clear diyeyim, diyeyim. ve şöyle npm start'la bir daha çağırayım bakın account adresi geldi ve minomini getirdi